Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoşgeldiniz. Şimdi size bugün telefonda hafızamızın kalmadığı durumlarda hafızanın ne kadar yükseltilebileceği ya da nasıl yükseltilebileceği hakkında birkaç bilgi göstereceğim. Şimdi yani bu Android'lerde oluyor genelde. Yani bütün Android'lerde oluyor. iOS tarzı iPhone tarzı telefonlarda bilmiyorum. Kullanmadığım için. Yani bunu ayarlardan girip de yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim ayarlar uygulama yönetimi uygulama listesi buradan da girip yapabilirsiniz nasıl şöyle tıklıyorsunuz üstüne ee, saklama alan kullanımı ön bellek temizleme yazıyor görüyorsunuz değil mi buraya bastığınız zaman 0 MB dönüyor korkmayın hiçbir şey silinmiyor Ben şimdi şöyle geri geliyorum AVG Cleaner diye bir program var bu daha basit bir yöntemle bu işlemi yaptırıyor size. Şuradan uygulamalar kısmına tıklıyoruz. Bu arada şunu göstermeyi unuttum. Hemen aşağı iniyorum. Dosya yöneticisi. Bakın şu an 523 megabaytım var. Az önce 300'lerdeydi. 167 megabayt şeyden sildik. Google'ın Chrome'un ön belleğini temizledik, yükseldi. Şimdi tekrar geri geliyorum. AVC Cleaner. Depolama diyorum. Ee, mesela Pitchart'tan başlıyoruz. Burada bakın yukarıda değiştirebiliyorsunuz. Görüyorsunuz değil mi? Ee, i̇stediğiniz uygulamaya bu şekilde üst kısımdan geçebiliyorsunuz. Mesela Pitchart dedik. Bunu geç. Bakın ne diyor? Ön bellek 1.5 GB doluymuş gösteriyor zaten hemen uygulama bilgilerini göster diyoruz bakın görüyorsunuz 1.43 GB ön bellek sildik geri geliyoruz bunları geç telegram diyoruz uygulama bilgilerini göster saklama alan kullanımı 732 MB temizle hızlı hızlı temizliyorum Evet şimdi işlemimizi tamamladık şöyle tekrardan dosya yönetimi diyoruz bakın telefon saklama alanı şu anda 2.78 GB yükseldi Yani e, uzun süre temizlik yapmadığınız zaman şu an ben daha önceden yapmıştım yani Mesela iki sene kullanıyorsunuz telefonun artık hafızası doluyor nereye gidiyor bu hafıza diyorsunuz o kadar uygulamam yok vesaire İşte bu fazla ön bellek ten dolayı toplanan bilgiler orada kalıyor zamanla telefonun hafızasını işgal ediyor ve telefon ağırlaşmaya da başlıyor yani hiçbir sıkıntı olmadan ön bellek temizleyerek telefon hafızanızı gördüğünüz gibi bu şekilde yükseltebilirsiniz soracağınız başka bir bilgi başka bir sorunuz olursa yorumlar kısmından da tekrardan bana ulaşabilirsiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın. <gülüyor> We <laughs>